Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler geçtiğimiz ay Boğa Burcu'da büyük bir kavuşum yaşandı. Aslında Ağustos'un 15'ine kadar da bu kavuşumun etkileri devam ediyor olacak. Burada 7. ev yani ikili ilişkiler alanında ortaklıklar, sözleşmeler, evlilikler, kontratlar alanında bir takım ekstrem, kadersel farklı deneyimler yaşamış olabilirsiniz ve yaşayacak dahi olabilirsiniz. Bu özel kavuşum özellikle evlilikler, ikili ilişkiler alanında beklenmedik hamleleri yapmanıza veya partnerinizin, ortağınızın bu şekildeki etkilerine işaret edebilir. Evet e, Ağustos ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Ve aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım Ağustos ayı gündemi sevgili akrep burçları için neler getiriyor. Öncelikle 2 Ağustos tarihinde Mars-Uranüs kavuşacak. 18 derece boğa burcunda yaşanacak bu kavuşum. Kuzey Aydın'ı ve Uranüs'ün kavuşmasıyla beraber Mars'ın da bu noktaya tetikleyici faktör olarak etkisi. Buradaki yoğunluğu biraz daha artıracak tabii ki. Özellikle aniden bir ilişkiyi başlatmak, aniden bir ilişkiyi sonlandırmak, bir ilişkiden özgürleşmek veya partnerin bu tarz ihtiyaç ve istekleriyle muhatap olmak, e, ani ortaklıklar, ortaklıkların son bulması, kadarsel dönüm noktaları, belki çok aradığınız bir danışman, bir avukat veya açacağınız bir dava, önemli bir sözleşme ve kontrat gibi durumları tetikleyecektir. 4 Ağustos'a geldiğimizde ise Merkür'ün Başak Burcu transiti başlıyor. Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber 11. ev konumlarında daha bir anlaşılıyor. E, ...aktif süreç çalışıyor olacak. Burada tabii Merkür'ün 11. evde ilerleyişi... ...sizin çokça plan, program... Ee, ...ve hayal içerisinde olacağınızı göstermekte. Yeni insanlarla tanışmak... ...yeni sosyal çevrelere dahil olmak... ...arkadaşlıklar kurmak... ...kalabalıklara karışmak... ...daha çok dostlarla vakit geçirmek gibi temaları da... ...ön plana çıkaracaktır. Burada ee, kariyer gelirleriyle alakalı da... ...bir takım haberler... ...gündemler ön plana çıkabilir. Yani kariyerinizdeki unvanınızı e, veya gelirlerinizi artırmak adına bir takım görüşmeler yapabilir. Bazı insanları araya e, koyabilirsiniz veya güçlü kimselerle bağlantılar ve kontaklar kurabilirsiniz. 7 Ağustos tarihine geldiğimizde Mars-Satürn karesi aktif hale geliyor. Mars 22 derece boğa burcunda Satürn ise 22 derece kova burcunda bulunmakta. Bu etkiye baktığımız zaman özellikle yine sizin haritanızın Dördüncü ve yedinci evinin aktif olduğunu görüyoruz. Burada özellikle evli akrep burçlarının süreçte biraz ailevi sorumluluklarla yorulacağı, zorlanacağı bir durumdan bahsedebiliriz. Bununla birlikte burada ikili ilişkiler, ikili ilişkilerin devamı eş, evlilik veya aile arasında kalma gibi temalardan söz konusu olabilir. Özellikle aile içi sorumluluklarda biraz kısıtlanmış, engellenmiş hissedebileceğiniz, belki de aile büyükleriyle bir takım e, gerilmeler yaşayabileceğiniz bir etkileşimden bahsediyoruz. 9 Ağustos'ta Venüs-Plüto karşıtlığı etkin. Venüs 26 derece yengeç burcundayken, Plüto 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu etkileşim sizin haritanızın e, 3. ve 9. evinde çalışmakta. Burada... E, Özellikle bir takım haberleşmeler, sözleşmeler, anlaşmalar, teklifler, görüşmeler gündemde. Siz kendi şartlarınızı uzun vadeli hedeflerle iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Ancak belki yakın çevrenizin bir takım manipülasyonları, belki sizin cesaretsizliğiniz, belki duyduğunuz bir takım konular sizi biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Hiç bilmediğiniz bir yola girmek, Alışık olduğunuz taraftan uzaklaşmak gibi bu ikilem arasında gergit yaşayacağınız bir süreç yine bu etkileşimle beraber aktif olacaktır. 11 Ağustos tarihinde Güneş Uranüs karesi aktif. Güneş 18 derece aslan burcunda Uranüs ise 18 derece boğa burcunda bulunacak. Bu etkileşime baktığımız zaman yine özellikle 10. ev ve 7. ev aksında yani e, i̇kili ilişkiler ortaklıklar bu ortaklığın veya evliliğin gidişatı geleceği e, nasıl ilerleyiş sergileyebileceği gibi temalarda bir takım e, zorlanmalar var. Özellikle e, burada ortağınız partneriniz muhatap olduğunuz kişinin biraz daha sert biraz daha özgürlükçü tavır ve tutumları sizin kendi benliğinize sanki saldırıymış gibi algılanabilir ve bu durumda sizi biraz e, zorlayabilir gibi gözüküyor sevgili akrepler. 12 Ağustos tarihinde Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 19 derece Kova burcunda çalışmakta. Aynı zamanda Güneş Uranüs karesiyle Boğa burcundaki büyük kavuşumla da etkileşimde ve bu alanları tetikleyip biraz sert açılar oluşturuyor açıkçası. Kova burcunda meydana gelecek olan dolunay sizin haritanızın dördüncü evinde etkili. Burada özellikle yaşamış olduğunuz yer konfor alanınız. Eviniz, yuvanız, aileniz, içsel huzurunuz ve rahat etmiş olduğunuz ortamla alakalı bir gerilim durumu söz konusu sevgili akrepler. Yani bu noktada belki bir taşınma, bir yer değişimi, evliliğinizle alakalı, ailenizle alakalı bir gerilimle uğraşmak ve mücadele etmek gibi temalarda ön plana çıkabilir açıkçası. Tedbirli olmakta fayda var. 15 ile 18 Ağustos arası. Ee, güzel etkileşimler söz konusu gökyüzünde aslında Ağustos ayının en rahat süreçleri denebilir. Ee, bu süreçte özellikle Mars-Pürüt arasında bir üçgen açı, Merkür ve Uranüs arasında bir üçgen açı ve Venüs-Jüpiter arasındaki üçgen açılar aktif. Burada özellikle ikili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar noktasında yaşanan problemleri çözmek adına e, bir takım fikirler, bir takım teoriler, iletişim olanakları, fırsatlar yaşanabilir. Ortaklı girişimlerde yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni güncellemeler gelebilir ilişkiye veya ortaklığa. Bu bağlamda şanslı faktörler ön plana çıkacaktır. 20 Ağustos tarihinde çok önemli bir transitimiz var. Mars'ın İkizler Burcu transiti başlıyor. Neden önemli peki Mars'ın İkizler Burcu transiti? Çünkü bu sene Mars İkizler Burcu'nda çok uzun bir süre kalacak arkadaşlar. Yani yıl sonuna kadar Mars'ın ikizler borcundaki ilerleyişine şahitlik edeceğiz. Ee, dolayısıyla burada özellikle Mars'ın ikizler temasıyla birleşimi, sözlü tartışmalar, diyaloglar, resheşmeler, e, aynı şey aynı şeyleri aynı anda düşünüp idare etmeye çalışmak, mental olarak yorulmak, yorgunluk, dil yaraları gibi temaları aktif hale getirecek. Burada Mars sizin haritanızın 8. evinde ilerleyişini sürdürecek sevgili akrep burçları. Bu noktada tabi 8. ev krizler, dönüşümler, borçlar, operasyonlar, ameliyatlar gibi temalardır. Bu noktada ameliyat, operasyon gibi gündemleri olanlar varsa özellikle Mars retro hareketine başlamadan önce bu durumu değerlendirmeliler. Aynı zamanda para çıkışları çok hızlı olabilir. Bazı krizi durumlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kendinizin bile farkında olmadığı aslında bazı öfkeler, kızgınlıklar, yorgunluklar yine Mars'ın bu 8. ev transiti ile beraber gün yüzüne çıkabilir. 23 Ağustos tarihinde Merkür ve Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Merkür 26 derece Boşak burcunda, Plüto ise 26 derece Oğlak Burcu'nda özellikle sürpriz haberler, güzel anlaşmalar, görüşmeler, belki yeni tanışmalar adına da pozitif çalışacak bir yerleşimden bahsedebiliriz. 23 Ağustos tarihine geldiğimizde Güneşin Başak Burcu transiti başlıyor. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca daha çok sosyal gruplarda olmak isteyebilirsiniz. Büyük hedefleriniz ve hayallerinizle odaklanabilirsiniz. Özellikle kariyerinizde yükselmek ve ne istiyorsunuz bunu netleştirmeye odaklanacağınız bir süreç olacaktır. 26 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Merkür'ün terazi Burcu transiti başlıyor. Merkür'ün 12. elinize geçiş yapmasıyla beraber özellikle biraz daha gizli konulara meraksız olabilirsiniz. Geçmişteki insanlar kapınızı çalabilir. Onlarla diyalog halinde olabilirsiniz. Rüyalarınız çok aktif olabilir. Ee, yine bilinçaltı çalışmaları yapmak için geçmişteki kızgınlıklarınızı hafifletmek için aslında bir iyileşme bir şifalanma süreci aktif olacaktır. Ama tabi bunu nasıl çalıştırdığınıza bağlı. Ee, negatif ve gölge önünde tabi uyku problemleri çok fazla düşünmek, çok fazla geçmişe takılmak şeklinde de e, kendini gerçekleştirebilir 27 Ağustos'a geldiğimizde Başak Burcu'nda bir yeni ay var 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ay sizin 11. evinizde burada e, özellikle yeni bir yola giriyorsunuz sevgili akrepler yani yeni bir heyecan yeni bir yol yeni bir hedef yeni bir hayalin peşinden ilerliyorsunuz bu etkileşim özellikle belki yeni bir dostluk ya, ya da yeni bir sosyal çevre şeklinde de kendini gösterebilir Kariyer gelirlerinizle alakalı bir değişim veya bir yenilik durumu da yine bu yeni ay ile beraber kendisini gösterebilir. Ayın sonuna geldiğimizde 28 Ağustos tarihinde Venüs Satürn karesi aktif. Venüs 20 derece aslan burcunda Satürn 20 derece kova burcunda bulunacak. Şimdi burada özellikle ikili ilişkiler alanında parasal alanlarda bir takım kısıtlamalar, engellemeler, değişimler söz konusu gibi. Eee... Buradaki etkileşim özellikle ev, yuva, aile, kariyer hayat arasında kalmak, geçmişe gelecek arasında kalmak, aynı zamanda bir tercih yapmak durumunda kaldığınızı hissetmek gibi kendini gösterebilir. Aslında kariyerinizle alakalı bazı iyileşmeler, bazı güzel haberler olsa da aile içerisindeki problemlerle uğraşmaktan bunu tam da fokuslanamayabilirsiniz.